Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizle geliştirdiğimiz proses izleme sisteminin ikinci bölümündeyiz ve genel bilgi ekranı tasarlamayı yapacağız. Daha önce zaten bu ekranı tasarlamıştım. Bunu direkt kopyala işleri yaptım, buraya ekledim. Arka planı şimdi kodlar yazacağız. Yalnız bir proje yaparken birçok farklı teknolojiyi kullanıyoruz. Yani PLC kullanıyoruz, SQL'i kullanıyoruz, bilgisayar programlamayı kullanıyoruz, araçlar olarak vücut stüdyoyu kullanıyoruz. Bunları bilmemiz gerekiyor yani yaptığımız mesela sorgular, linkü sorgular. İşte buraya bilgiler nasıl ekleniyor. Ben size burada gösteriyorum ama burada ben tamamen böyle size C dersi vermiyorum veya Windows Form'u nasıl tasarlanır gibi bir ders vermiyorum. Hani bunu ver, vermeye kalkarsam zaten 60 saat, 70 saat gibi süreleri çıkacak. Bu da zaten bizi kendi amacımızdan alıkoyacak, uzaklaştıracak. Bu neydi? Bizim amacımız neydi aslında? PLC programlamak. Yani bizim YouTube videomuzun amacı tamamen PLC'leri programlamak. Değişik PLC'ler üzerinden ilerlemek. Şimdi diktiğe portal ilerleyen zamanlarda KOTIS gibi programlara da girmek. Ama şimdi biz şu an tamamen PLC'den uzaklaşmaya başladık. Yani tamam proses izleme sistemi de PLC programı, onun bir parçası. Bunlar birbirine bütün. Onlarda problem yok. Yani bundan sonra da C Sharp gibi derslerde sadece vereceğim ekstradan yani bilgisayar tarafında CAP serverı var. Capserver ve OPC programı var. Yani bu iki programdan sonra komple piyasa döneceğiz. Muhtemelen sıfırdan, en baştan hani butonlardan başlayıp ilerleyen seviyelere kadar uzun soluklu bir eğitim olacak. Tia portalı komple bitireceğiz. Tia portal bittikten sonra da Kodis'e geçeceğiz. Kodis bittikten sonra diğer piyas türlerine geçmeye başlıyoruz artık. O da bittikten sonra artık gömülü sistemlere başlayacağız. Yani bunlar hep adım adım olacak. Ama şimdilik ben size bu eğitimi de vereyim. Bu benim e, son C şarpı olsun. Ondan sonra ilerleyen zamanlarda yine bakarız duruma göre bir şekillendiririz. Şimdi kod tarafına gelelim. Kod tarafında bizim bu sayfa sürede güncellememiz lazım. Güncellemek için de tekrardan bir soru yazacağız. Gelelim biz çarpıklarına. Buraya private void Formul güncelle yazalım. Neydi? ProWatch Entities. DB, eşittir new ProWatch Entities. Bunu sürekli her metodun içinde yazıyoruz. Neden? Eğer ben bunu buraya yaparsam ve her seferinde yazmadan sürekli bu DB nesnesini, genel globalde oluşturmuş DB nesnesini kullanırsam, diğer metotların içinde sıkıntı yaşayabilirim. Formun yüklenmez, yanlış yüklenir. Veya e, program donmaya başlar. Bir çok farklı sıkıntılar olabilir. Yani globalde oluşturulmuş dibi nesnesini kullandığımız zaman önüme birkaç farklı sıkıntı çıkabilir. O yüzden sürekli her metotta e, işlemi yapıyoruz ve dibi nesnesini kapatıyoruz. Var sorgu eşittir from durum in db durumlar var durum nokta e, durum nokta bitiş zamanı eşit eşit null select durum şimdi biz burada nasıl bir sorgu yazdık diyoruz ki Durumlar içinden bir tane durum nesnesi oluştur. Bu durum nesnesinin içinde e, durum bitiş zamanı nal olan. Yani durum bitiş zamanı nal olan varsa onu diyorum check direkt. Select durum seçtim. Var sonuç eşittir. Sorgu nokta first or default. İlk kaydı veya varsayılan kaydı getiriyorum burada. Makine adı label text eşittir sonuç nokta makineler içinden makine adı. Şimdi bu nasıl geldi bize? Ee, bu bizim ilişkisel veritabanından dolayı geldi. Entity'miz. Şimdi bizim burada ilişkisel veri tabanı yapmıştık. Buradan bizde sadece makine ID var. Makine ad yok. Makine ID'yi ben neyle bağladım? makinelerle nelerle bağladım? Makinenin ID'siyle bağladım. Şimdi burada makine ID 1. Burada diyorum ki tamam makine ID 1 burada. Sen buna direkt buraya bağlı olduğun için bu bir üzerinden adı getir. Türü getir, üretimi getir. Ben bunu direkt aslında buraya bağlamış oldum. Buranın alt nesnesi gibi düşünebilirsiniz burayı. Buranın referansını verdiğim için buradan direkt buraya erişebiliyorum. Üretim bilgileri. Üretim bunun içinden üret, e, makine bu ID'den, makine, makineden de üretim bilgilerine erişebiliyorum aynı zamanda. Eee operatör ID var. Operatör ID'nden de operatörün sicil numara adına erişebiliyorum. Duruş türleri var. Burada duruştürü ID. Duruştürü ID'nden de duruştürünün adına erişebiliyorum. aynı şey teknikerler için de geçerli. Mir'i tekrardan buraya Makena'nın adına bu şekilde eriştik. İkincisi neydi bizim? Operatör. Operatör adı label.text eşittir sonuç operatörler nokta operatör adı. Şimdi eğer orada operatör id dersem operatörler yerine, operatörün direkt bana id'sini gönderir. Yani id'si birse orada direkt bir yazar. Ama operatörler için zaten direkt bana e, onun sonuç nesnesinin altında bana operatörler referansını veriyor. Operatörlere erişebilirsin diyor. Operatörler içinden de operatör adı alabiliyorum direkt. Diğeri neydi? Durum, süre, tekniker. Durum, label.text, eşittir, sonuç... Duruş türleri nokta duruş adı tekniker label nokta text eşittir sonuç teknikerler nokta tekniker adı duruş süre label nokta text eşittir Şimdi bunu şöyle yapacağız. Ayrıca bir metot oluşturalım. O metotla da bu işlemi yapalım. Private. Bu sefer bana void değil de string bir değer gönderecek. O yüzden ben burada string yazıyorum. String. Duruş. Süresi. Evet, duruş süresi metodu bir parametre alması gerekiyor bu parametrene datetime türünde bir zaman tamam if şimdi benim burada genel gelen datetime nesnesi parametresi eğer null değer gönderilirse buraya bir yılını verecek bir yıl da 2022'den küçük olduğu için diyecek bu null bir değer. Time nokta year küçüktür. 22'den ise ya da 22'den değil yapalım bunu. Eğer 22'den küçük değilse yani 22 ise veya daha üstüyse var süre eşittir day time nokta now nokta, subtract. Şimdi burada şu işe yarıyor bu substract. Ee, bizim şimdiki zamandan vereceğimiz zamanı çıkarmamız yarıyor. Onda verelim içine time. Çıkardık. Bize şimdi ne verdi hemen? E, spent türünde bir nesne üretti. Nesne döndürdü. Bir şey döndürdü. Bir değer döndürdü. Var saat eşittir ee, süre nokta hours var dakika eşittir süre nokta total minute yüzde altmış yüzde altmış da şu işe yarıyor bana e, gönderilen toplam dakikanın toplam dakikayı altmışa böl Kalanını ver diyorum. Kalanını da aldım. Bunları bir de string var string sonuç eşittir saat Büyüktür sıfırdan ise. Şimdi de burada mesela bizim yazdığımız if metotları var. Eğer e, bir şartın iki durumu varsa bunu kullanabilirsiniz. Tek, safı, tek satırda bu if metodunu kullanabilirsiniz. Eğer saat büyüktür sıfırdan ise saat artı saat artı ...dakika... ...artı... ...dakika. Eğer sıfırdan büyük değilse... ...sadece... ...dakika... ...artı... ...dakika. Bunu bu şekilde gönderiyor. Ama... ...eğer bana... ...nal bir değer gönderirsin yani... 2022'den daha küçük bir değer gönderirse, o zaman da o zaman bunu şöyle yapalım. Bu bana geri bir şey döndürmesin, herhangi bir şey döndürmesin. Void olsun yine. Ee, bunu da bir global yapalım. Bunu, buna string sonuç eşittir bekleniyor yapalım yukarı çıkalım buraya da hatta şimdi ne yapalım string string sonucu atla bir değişken oluşturalım buraya. Tamam. Buraya da eşittir string sonucu ekle. Tamam. Burada yaptığımız şey, şimdi tüm alanları doldurduk. Pro-Achentist, DB nesnesi oluşturduk, sorgumuzu yazdık, sonucumuzu döndürdük. Makine adına, operatör adına, durum label'ına, la, e, tekniker ve süre bilgilerine de girdik. Şu an bizim burada bilgilerimizin gelmesi gerekiyor. E, aynı zamanda, şimdi bunu sürekli güncelleniyor olması lazım. Bunu kapatalım önce. Sürekli güncelleniyor olması lazım. E, bunun içinde ne yapacağız? Buraya bir timer ekleyeceğiz. Timer'ımızı ekledik. Buraya Form Güncelle Bir de Duruş süresi Ama bize bu time lazımdı. Bunu buradan çalıştırmayalım o zaman. Bu şöyle çalıştıralım. Ya da bu string döndürsün. String değer döndür. Buraya da return string sonuç Buraya da Duruş süresi sonuç nokta ama bunu, bu uzun olacağı için önce burada yapalım var tarih eşittir convert to date time sonuç nokta Duruş başlama zamanı gönderdik. Buraya da tarih yükselini gönderdim. incele çalışmamız yeterli şimdilik. Başlatalım. Burada herhangi bir duruş yok. Önce bir database'imizi database'imize açalım. Database'den bir bilgi girelim oraya. admin 1 2 3 4 Güncellenmedi. Neden güncellenmedi? Çünkü biz timer'ı başlatmadık. Timer 1. start. Şu an böyle süre bu şekilde geliyor. Neden bu şekilde geliyor? Hemen onu da halledelim. Çünkü bunlar şunları baytürüne çevirelim. Evet. Şimdi 7 dakikadan beri makinemiz duruyor. Parla çalışıyor. Cemal Süreyya kullanıyor makineyi. Ve teknikerde Mehmet Akif Ersöl. Ama bizim makine çalışıyorken herhangi bir şekilde tekniker olmaması lazım. Tekniker olmadığı zaman ne olacak bakalım herhangi bir problem olacak mı? Admin. 1, 2, 3, 4. Hata verdi. Diyor ki, null reference exception diyor. Kesinlikle diyor, null olamaz diyor. Şimdi bunu şu şekilde çözeceğiz. Az önce ne yapmıştık? Tek satırda bir if sorbus yazmıştık. Aynı şeyi bir daha yapacağız. Eğer sonuç nokta tekniker id eşittir eşit nullsa boş döndür null değilse sonuç nokta teknikerler nokta tekniker adı döndür devam et devam et ben zaten tekrardan başlayalım admin 1 2, 3, 4 geldi Bir sorun yok şimdilik. Bir de burada renklendirmeler var. Renklendirmeleri de yapalım. Şimdi size farklı bir şey daha göstereyim. If yapısı bu sefer switch case yapısı kullanılır. Switch diyelim. Sonuç nokta. Durum id. Diyelim. Case. Birse. Eğer sonuç durumu e, id bize bir döndürülürse kez bir dikiş işlem yapacak. Geliyoruz. Makine bir nokta back color eşittir color nokta green. Makine 1. For kalır, color, color nokta white. Ve kalır arka plan for kalır da yazıyı renklendiriyor. Ve case'de de şunu yapmamız lazım. Her case'de döngüyü kırmamız lazım. Breakle. Sonra case, case iki diyelim. Bu seferin aynısı. Deep Sky Blue olsun. Yine renkli kıracağız. Case 3 Bunu dark gray yapacağız yine breakle kıracağız. Case 4. Burayı Brown yapalım. Yine breakle kıralım. Şimdi burada dediğim gibi bana sonuç türü bir ID gönderecek, bir değer döndürecek. Eğer bu 1'e eşitse k 1 çalışsak, 2'ye ise k 2 çalışacak, 3 ise bu, 4 ise burada çalışacak. Sonra her döngünün sonunda da bu şekilde döngümüz kırılacak. Break, döngüden anında çıkmak için kullanılıyor. Mesela bir while döngüsü de var. Sonsuz bir döngüye dön düşmek istemiyorsanız, belli bir şarttan sonra ya while döngüsü içinde e, sizin bir şartta bunu kırmanız gerekiyor. Ya da while döngüsünü sınırlamanız gerekiyor. Yani şartı için içine sınırlamanız lazım. Mesela e, örnek veriyorum. Bir değer ondan küçük olduğu sürece çalışsın dersiniz. Çalışır ama while true deyip de veya sürekli doğru olacak bir değer gönderip de bunu kırmazsanız programınız sonsuz döngüye girer. Sonsuz döngüye girdi zamanında donar kasar program çöker. Onun çökmemesi için yine şartını sürekli doğru olsa bile içine sizin bu if şartıyla bir if değeriyle ııı e, ...döngü kırmanız gerekiyor. Bu breakle kırmanız gerekiyor. Şimdi, bunu da yaptıktan sonra bir daha deneyelim. Bakalım nasıl oldu. Admin 1, 2, 3, 4. Şu an çalışıyor değerimiz geldi. Gelelim buraya. Durum türünün 2 yapalım. Elektrik arzı oldu. Durum türünün 3 yapalım. Mekanik arıza oldu. Durum türünü dört yapalım. Belirsiz duruş oldu. Herhangi bir problem yok. Renklerimiz değişiyor. Şu an çalışır olarak kalsın. Bunu kapattığımız zaman da programı komple durması lazım. Burada durmuyor. Form Closet. Application.exit Tamam. Formumuza artık güncelliyoruz. Herhangi bir problemimiz de yok. Şimdi de bizim burada ekstradan bir onayımız geliyordu. Yani mekanik olduğu zaman sadece mekanikçe gelen elektrik veya otomasyon arda bildirim atıldığı zaman da sadece elektrik ve otomasyona giden bir bildirimimiz vardı. Şimdi o bildirimi almamız lazım. Onu yapalım. Formu güncelle, kapatalım. Duruş süresini kapatalım. Şunun altından private void void arıza arıza, arıza onay yine ProWatch db, entities db eşittir new ProWatch ettiyiz. Sorgu var. Sorgu eşittir. From durum in gibi nokta durumlar var durum başlama zaman eşit eşit Nalsa. Şimdi biz başlangıçta mesela arda bildirim gönder zaman direkt arda başlama değeri atamayacağız. Niye? Ee, çünkü biz üzerimizi almadık. Belki hani elektrik arda değil veya belki mekanik arda değil. Hani operatörün bir sıkıntısı var. Onun için önce operatörün bize arayıp bilgi vermesi gerekiyor ya da mesela bize arda bildirim düştü, biz arayacağız. Hani burada ne sorunum var? Ona göre biz üzerimize alacağız arda. Biz üzerimizi aldıktan sonra aldığımız andaki değeri atacak. Ne oldu? Select durum. Durumlar. Durumlar. Durum. Eşittir. Sorgu. Nokta. First or Default durum yapalım. If sorgu nokta any bunun için herhangi bir değer varsa var arıza nedeni eşittir Durumuz nokta. Ya bunu durumlar yerine var yapsak da olur. Çünkü zaten böyle her türlü durumlar şeklinde bir görevden olacak. Zaten var aslında şu amaçla kullanılıyor. Ben buraya e, var genel bir değişken tutucu gibi bir şey diyelim. Yani her şey uyuyor. Maymuncuk gibi. String bir değer atarsam var strict değerini taşır. içine string olur zaten. String olarak görev yapar. Int bir değer atarsam int olur. Double bir değer atarsam double olur veya mesela benim oluşturduğum bir e, tür vardır durumlar gibi az önceki bu sefer durumlar olur yani var her şeye uyar o yüzden biz klasik var kullanıyoruz e, yani kullansanız olur Kullanmasanız da olur Durums. durum nokta durum nedir Eşittir, durumsu nokta, operatörler nokta, operatör at, var makine atı. eşittir, durumsu nokta, makineler nokta, makine atı. Biz bu bilgileri niye aldık? Bir metin göstereceğiz. Bir ekran çıkaracağız. Karşısından bir mesaj box çıkaracağız. O mesaj boxta işte duruş nedeni yazacak. Operatörün adı yazacak. Ve makinenin adı yazacak. Şu makinede böyle bir arıza var. Bu arızayı da şu operatör gönderdi. Şimdi tekrardan if yapalım. Burada da kimin karşısına çıkaracağımızı ayarlayacağız. Durums Durums nokta Durum türü id eşit eşit 2 ise ve şimdi bir de bu yetki olayı var, yetki de halletmemiz lazım. Yetkiyi de şöyle yapacağız, tamam durum türü id 2 ama yani o anda kim giriş yaptı onu bilemeyiz. Ne yapacağız? Login'e geleceğiz. Login ekranına. İşte bunun değerlerine geleceğiz. Buraya bir statik değer atacağız. Static yetki, static string, bunun da ismini değiştirelim, yeniden atlandır, giriş yapalım, evet herhalde değiştirmek istiyorum, tamam, giriş oldu, burada da bizim atam yapmamız lazım. Yetki, eşittir. Sorgu nokta. First of default nokta. Yetkisi. Tamam. Hepsi kaydedelim. Buraya girelim. Ve... Giriş nokta, yetki, eşit, eşit, erato, evet, gelmedi? Çünkü niye? Public yapmamız lazım. Şimdi bir de şunu yapalım. Bul, message box, show it ve de string ve de string cevap. Bu arada global değişken oluşturacaksınız ve değer atamadan bu işlemi yapacaksınız. Var burada işe yaramaz. Çünkü var'ın bir tipe dönüşmesi gerekiyor. Siz de aratamazsanız da var herhangi bir tip almayacağından belirsiz olacak. Belirsiz olduğu için hata verecektir. Mesela yazalım. Zaten ama var'ı da almıyor. Yine de yazalım. Yazamıyoruz zaten. Mesela bu şekilde değer veremiyorsunuz. Hata veriyor. Bunu mesela int yapalım. Int yaptığımız zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Ama var yapamazsınız. Şimdi burada cevap önce show eşittir işittir, yapalım. Yani gösterildi. Çünkü eğer ben bunu yapmazsam bu değeri bana sürekli gösterecek. Arka, arka gösterecek, habire gösterecek. O da benim işime gelmez. Onu aynı zamanda ve şurada da kullanmam lazım. Gösterme sistem edim için. False'a bunu göster. True yaptım. Cevap eşittir message box. show. Burada birkaç tane şey yazabiliyoruz arka arkaya birkaç tane değer verebiliyoruz. İlk yazdığım değer benim mesaj box'ımın içindeki değerim olacak. Onu da size e, az önce hani şurada yaptığım gibi şu, nerede o form güncelle. Oh, için yapmıştım. Şimdi şu şekilde de yapabilirsiniz. String oluşturmak istiyorsanız. Şimdi göstereceğim bir şekilde de yapabilirsiniz. Bu biraz daha pratik. Kapatalım şunu. Show. Başa dolar işareti koyuyoruz. Makine adı adlı makinede arıza nedeni nedenle arza operatör operatör at. tarafından sisteme giriş yapılmıştır. Onaylıyor musunuz? Ardmetini yazdım. Şimdi ikincide ne yazacağım? Metin, var yani o box'ın, mesaj box'ın başlığını yazacağım. Arıza bildirimi. Üçüncü parametre olarak da benim o, e, göstereceğim butonları. Yes, no. Evet, hayır butonları. Message box. Buton, yes, no. Haa. Bu cevap diyalog diyalog result şeklinde olacak. Tamam. Çünkü ben sonucu o şekilde alacağım. Diğer türlü hata verir. Bunu da çok uzun olmasın. Şöyle bürgülden sonra aşağı alalım. Tamam. Yeterli KD. Şimdi sıra sıra çıkıyor artık. private void tekniker giriş bir tane bunun iki tane hatta parametre alması lazım approach entities diye olsun bir tane de id alacak int id durumlar durum eşittir db nokta durumlar nokta find id. Şimdi biz burada ne gönderdik? Database nesnesi gönderdik, bir de id gönderdik. Gönderdiğimiz id, o anki durumun id'si. Biz şimdi burada bir güncelleme yapacağız. Tekrar giriş yaptığımız zaman aynı zamanda o durumun güncellemesini yapmış olacağız. Hemen yapalım güncellemesinde. Biz önce e, ID'mizi bulduk. Pardon. E, durumumuzu bulduk. Durum ID'sinden. Onu bulduk. Şimdi tekniker sicil şeklinde bir değer daha yapmamız lazım. Yeni türünde. Eşittir. Şimdi bizim önce e, burada Input Box eklememiz lazım. Input Box'ı da nasıl ekleyeceğiz? E, proje. E, başvuru ekle ama sizde İngilizce ise eğer add reference yazar. Microsoft Visual Basic ekle. Tamam diyoruz. Şimdi. Microsoft. Nokta. Visual Basic nokta. Interaction nokta. Input Box. Aynı şekilde tekniker girişi, bana tekniker şifrenizi yazınız diyeceğiz. Sonra tekniker girişi diyeceğiz. Bana değer atacak, tripler göndürecek. Şimdi bunu bizim byte içermemiz lazım. Sicil eşittir. Tekniker sicil. Convert. To byte. Tekniker sicil. Var. Tekniker eşittir. From Teknikers in DB nokta Teknikerler Var Teknikers nokta Tekniker Sicil İşit eşit Sicil Jul select technikers. var sonuç tekniker nokta or default nokta id ekledim hatta. Biz bunu komple şey ekledim. Durum nokta bir kere id. Durum nokta ee, duruş başladığımız zamanı eşittir. Date time nokta now nokta tb.savchanges bu da e, bizim az önce yaptığımız, durum nesnesi üzerinde yaptığımız değişikliği kaydedecek. Yani biz database nesnesi üzerinde herhangi bir değişiklik yaptığımız zaman bu değişikliği e, savechanges metodu ile kaydediyoruz. Savechanges yaptık, metodumuzu kaydettik, e, işlemimizi kaydettik. Artı güncellememiz yapıldı. Bunu da köre çağıralım. Teknikler giriş. DB nesesi gönderdik. Virgül. nokta ID. Böyle gönderelim. İşte, tamam. Else if aynısı. Alalım şunu komple. Bu iki yerine 3 olacak. Bu da mekanik olacak. Yine aynısı. Burada da geçerli. Normalde kod tekrar hiçbir yerde istenmez. Bir kodu iki kere yazıyorsan bunu metot haline getirmelisin. Bir tane metot yazacaksın. O metodu hem burada hem de altındaki if değerinde çalıştırman gerekiyor. Şu an bizim yaptığımız çoğu işlem yanlış. Yani şurada mesela sürekli biz link sor linki sorgularla data blog'dan, database'den sürekli verileri çekip verileri güncelliyoruz. E şimdi bu yanlış bir şey. Burada bir sürü kurallar var. Yani biz şu an design, pattern falan hepsinin içinden geçtik. Design, pattern falan hiçbir şey yok. MVC kuralları yok, hiçbir şey yok. Yani burada normalde e, tüm yazılımlarda geliştirme kolaylaştırmak için ilerleyen zamanlarda karmaşa olmaması amaçlı bazı düzen desenleri vardır. O düzenle ilerlemek lazım. Kesinlikle hiçbir kodda kod tekrar istenmez. E, mümkün olduğu kadar merkezi yerlerden kodları çağırmak istenir. E, mümkün olduğu kadar abstract metotlardan ve interfazlerden yararlanmamız istenir. Bunlar e, düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde kullanabilirsek, ilerleyen zamanlarda programlarımızı geliştirirken bunları çok fazla faydasını görürüz. Ama ben mesela diyelim ki bu metodu 10 tane farklı yerde kullandım. E, ufak bir değişiklik yapacağım. E, o değişikliği nasıl yapacağım? Mesela dedik ki buradaki metni beğenmedi. Misal, e, benim mesaj box'a gösterdim değeri beğenmedi. Ne yapacağım? Ben 10 tane yerde kullanmışım, Belki 20 tane yerde kullanmıştım. 20 tane yere tek tek girip bunu değiştirmem lazım. Bu yine basit. 20 tane yeri değiştirirsin. Ama bir kod bloğu kullanırsın. Bunu 400 farklı yere, belki 500 farklı yerde kullanırsın. O zaman ne yapman lazım? Tek tek o 500 tane farklı yere girip değiştirmen lazım. Ama biz bunu harici bir klas içinde, merkezi bir noktadan tek seferde yazmış olsaydık biz o klasın içine gidip oradan sadece değiştirmemiz gereken yeri değiştirdiğimiz zaman 500 tane farklı yerde aynı anda değişmiş olacaktı. Ne olacaktı bu şekilde? Hem bizim zamanlarda tasarruf olacaktı, işçilikten tasarruf olmuş olacaktı ve canımız sıkılmamış olacaktı. Yani kimse 500 tane farklı yerde ufak bir değişiklik yapmak istemez. Hatta 500 tane farklı yerde büyük olsa da herhangi bir şekilde değişiklik yapılması istenmez. Kimse istemez bunu. Boşuna amelaliktir. O yüzden ben sadece şunu bu şekilde yapmamın amacı kodları mümkün olduğu kadar tekrar edeyim. Bunları görün. Ne iş yaptığını anlayın. Siz de yarın öbür gün bunu ufak da olsa kendi çapınızda güncellemek istediğiniz zaman, bu bilgileri güncellemek istediğiniz zaman güncelleme şansınız olsun. Eee C# -Sharp çok geniş bir dünya. Yani Windows Form uygulamalarıyla alakalı ben size burada bir eğitim vermiyorum. Sadece kendinizi kurtaracak kadar bazı bilgileri veriyorum size. Bu bilgiler sizde olunca en azından şunu anlarsınız. Yani şunu bilirsiniz. Ben ne araştıracağım? Şu an ne araştırmam gerekiyor? ...araştırma istiyor olmayan, öğrenme istiyor olmayan insanlar... ...çok yakın zamanda, hani çok bir ilerleyemeden da pes ederler. Burada bazen yeri geliyor... ...bir program yazarken belki saatlerce, belki günlerce o problemi çözemiyoruz. Mesela sabah bir başlıyoruz kod yazmaya, akşama da kod yazıyoruz. Çok ufak, çok basit bir hata var ama onu göremiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir sonraki gün geliyoruz. Işte bakıyoruz buradaymış hata. Niye? Bizim odamız kayboluyor. Yani uzun laf kısasa ben size burada c dersi vermiyorum. SQL dersleri vermiyorum. link dersleri vermiyorum. Herhangi bir ders vermiyorum ben size burada. Sadece sizin mümkün olduğuna kadar ufkunuzu etmeye çalışıyorum. Sadece PLC dünyasında kalmayın. PLC dünyasının ötesinde çok daha geniş dünyalar var. Yani önümüz Endüstri 4.0. Endüstri 4.0'ında verinin önemi çok büyük. Siz bu verileri sadece PLC'nin içine değil her yerde kullanabiliyor olmanız lazım. Bu değerleri dışarı çıkardığınız ama eşkıya gibi veri tabanlarına aktardığınız zaman veya farklı veri tabanlarına aktardığınız zaman bunu her türlü dışarı kullanabilirsiniz. Ondan sonra içerisinde işte endüstri 4.0 kapıları açılmış oluyor. Ama bu bilgiler piyasanın içinde kalırsa endüstri 4.0 olmuyor o iş. Yani makineler otomatik kendi kendini çalıştırırsın, ama endüstri 4.0'un mantığı bu aykırı mantığı tam olarak uymuyor. Ben endüstri 4.0 yaptım diyemezsiniz ve ben bunu yapmaya başlıyorum, bunu yapmaya çalışıyorum diyemezsiniz. Sizin yapacağınız burada mümkün olduğu kadar verileri dışarı aktarıp piyasa dünyasının dışına aktarıp bunu dış dünyada çok fazla bir şekilde kullanabiliyor olmanız gerekiyor. Bunları raporlayabiliyor olmanız lazım. Bunları işleyip, enformasyonu dönüştürüp, en son bilgi haline çevirip bunu insanlara sunuyor olmanız lazım. Yoksa e, kusura bakmayın sadece piyaset programcısı olarak kalırsınız. Bunun ötesine geçmeniz lazım. Ben de mümkün olduğu kadar... Bununla alakalı size bildiğim her şeyi anlatmaya çalışacağım. İnşallah başarılı olursunuz. Aranızdan bir kişi bile başarılı olsa benim için kârdır. En azından dedim yaptığım iş bir işe yaradı. Onun haricinde çok da fazla bir beklentim yok. Yani şuradan para kazandım falan yok. Şu an bedavadan yapıyorum bunları. Size kendi bildiklerimi bedavadan anlatıyorum. İnşallah işinize yarar. Geçelim dersimize. Kısa konuşmamızdan sonra. Yaptıklarımızı deneyelim bakalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Başlatalım. Ee, 52 dakika olmuş. Onu mesela on yapalım. Direkt Saat güncellendi. Tamam. Saat güzel çalışıyor. 53 dakika. Tamam. Şimdi yeni kullanıcı oluşturalım. Clot olsun. Yine 1, 2, 3, 4. Otomasyon olsun. Ona geç. El olsun de mekanik oluşturalım Mekanik olsun. 1, 2, 3, 4 olsun. İsmimizde gerek yok. Tamam. Ya da yapalım mekanik olsun. Duruş nedenine, hmm. yani duruş başlama, e, duruş türü iki olsun, duruş başlama zamanı ne olsun e, el, oto. bizim mesajımız gelecek mi gelmedi neden gelmedi çünkü çağırmadık time'ın içinde arıza arıza onay çağıralım aleto 1 2 3 4 evet Ardı bildirimimiz geldi. Onaylıyor musunuz? Diyor. Genel arıza. Tamam. Evet diyelim. Teknikar şifrem. Kaçta o? Nerede? Yani teknikar. 150. Mehmet Akif Ersoy. Güzel. Şimdi mekanik olarak yapalım bunu bir de. Kapatalım bunu. Bir de bu da merkeze açılsın. Ekranın merkezinde. Tamam. Durumlar 3 yapalım. Gelalarda operatör aydı bu olsun. Duş başlama zamanı olsun. Abi, ha, duruş başlama zaman eklemedik. Gelmedi. Tamam. Bu saat ne olacak sürekli? Arka, arka gelmiş olacak. Tamam. Bir de mesela bunu biz false yapmadık. Şimdi. Eğer. Cevap. eşit. eşit Dialog result. İşte yes ise. Show it. false çevir. Tamam false oldu. Hareket ettik. Tamam. Ne yapmadık? Ha, yok. Tam ne yapmadık? Ama Mehmet takipçisi geldi. Bir saniye. Eee, al oto Tam gelmiş. Tamam. Tam sorun yok. Biz bunu güncellemedik. Şimdi şunu da yapalım. Şimdi durum türü 3 olsun. Bu sefer de mekaniğe gitsin. Mekanik 1-2-3-4 1-2-3-4 Bu sefer de onlara geldi. Peki elektrik otoya gelecek mi? El otoya 1-2-3-4 Tamam. Bize gelmedi. Şu an onlarla giriş yapmadığı için hala bekleniyor. Orada kaldı. Onlar giriş yaptığı anda başlayacak. Mekanik 1-2-3-4 150. 0 dakika. Tamam. Şimdi bir sonraki dersimizde şunu yapacağız. O mekanik bizim makinemizin gösterge üzerine tıkladığımız zaman makinenin ayrıntı sayfası açılacak. Bir sonraki seferde o ayrıntı sayfasını tasarlayacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.